Spoutun motoru. Evet, işte Spoutun motoru. Birazdan açacağız ve içinde ne varmış, nasıl çalışıyormuş bakacağız. Ama önce bir dışını inceleyelim. Burada preslenmiş çelikten bir parça var. Soğuk haddeli çelik paslanmaması için çinkoyla kaplanmış. Burada da plastik bir üst kapak var. Yan tarafından iki tane bakır kontak uzanıyor. Akım bu kontakların birinden girip, diğerinden çıkıyor. Tabi devrenin akım yönüne bağlı olarak. Burada da bir mil var. Çelikten yapılmış, kromla kaplanmış. Bu tarafta da, motorun yüksek hızlarda dönebilmesini sağlayan, pirinçten yapılmış bir mil yatağı bulunuyor. Burada iki tırnak var, yanlarda. Bakalım gevşetebilecek miyim? Geriye kıvırıyorum. Bunu zaten kıvırmışım. İşte böyle. Dıştaki iki kontak, içerideki bu iki metal parçayla temas halinde. Bunlara fırça deniyor. Bakır fırçalar bunlar. Bu parçalar, komitatör adı verilen bu parçaya temas edip akım iletiyor. Komitatör fırçalardan gelen akımı bu alan sargılarına aktarıyor. Yani bunlara. Gördüğünüz gibi, bu demir çekirdekli bir sargı. Yani alan sargısının içinde yumuşak demirden bir çekirdek var. Ve bu yumuşak demir çekirdek, manyetik alan şiddetini artırmaya yarıyor. Çekirdek yerine boşluk olsaydı bu kadar etkili olmazdı. Bakın, tıpkı etrafına bakır tel sarılmış çiviler gibi işlev görüyor. Bir elektromanyetik alan yaratıyorlar. Akım geliyor ve sargıdan geçiyor. Sargı enerjilenerek bir elektromıknatısa dönüşüyor ve bu elektromıknatıs muhafazanın içindeki bu mıknatısları itiyor. Bakın, bu mıknatısın kuzey kutbu bununsa güney kutbu içeri bakıyor. Yani akım geçtiğinde sarım bu mıknatısı iterek dönmeye başlıyor. Dönüş sırasında alan tersine dönüyor. Bu kez de bu mıknatısı itiyor. Tekrar döndüğünde alan bir kez daha tersine çevriliyor. Yine aşağıdaki mıknatısı itiyor. Böylece sürekli bir dönüş elde ediliyor. Alanın ters dönmesinin nedeni sağ el kuralı. Akım bir yönde ilerliyorsa, baş parmağımız akım yönündeyken, diğer parmaklarımız alanın yönünü gösterir. Dolayısıyla akım sarıma girerken alanın yönü buysa, sarımdan çıkarken tam tersi yöne döner. Bir kuzey bir de güney kutba ihtiyaç duymamızın nedeni bu. Motor ancak bu şekilde dönmeye devam edebiliyor. Her neyse, işte spout'un içindeki motor böyle çalışıyor. Ve motorun yönünü ters çevirmek için yapmamız gereken tek şey, bu kontaklara bağlanan artı ve eksi uçların yerini değiştirmek. Yani pilden gelen artı uç buraya, eksi uç da buraya bağlı diyelim. Bunların yerlerini değiştirince motor ters yönde dönmeye başlar. Diğer spout videolarında ayrıntılı şekilde bunları göreceğiz. Hoşçakalın. kalın.